Selam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu videoda Ahmet ile birlikteyiz. Bir soru cevap videosu yapacağız. Onun bana soracağı sorular olacak, benim ona soracağım sorular olacak. Umarım eğlenceli bir video olur. Şimdiden iyi seyirler diyorum. Ve ilk sorumuzda Ahmet'i alalım. Evan, Moldova'nın neyi meşhur? Güzel bir soru. Moldova'nın tabii ki de şarabı meşhurdur. Sen Kayserilisi galiba. Evet. Kayseri'nin neyi meşhur peki? Kayserinin mantısı meşhurdur. Mantısı meşhur. Pastırması meşhurdur. Sucuğu meşhurdur. Pahalıdır ama yine de lezzeti bambaşkadır. Ben nedense hiç Kayseri mantısını sevemedim ya. <gülüyor> Niye bilmiyorum ama Bim'de Bim'deki satılan Kayseri mantısı yok mu ya? Onlar <gülüyor> hep çakma, gerçek Şimdi tabii Kayserilere buradan herkese selam söylüyorum. Bir kere gelip de sizden o lezzeti orada tatmak istiyorum gerçekten. Çünkü bu Bim'dekiler zaten biliyorsunuz Kayseri mantısı diye Yolluyorlar ama halbuki içinde hiçbir şey yok. Hamur bildiğin yani. Neyse bu soruyu da geçelim. Benim sana soracağım bir soru olacak şimdi. Tabii. Evet ileride kendini nerede görüyorsun? İleride nerede ne... Aynen. Düzgün bir iş sahibi olarak Masa başında Ya da meslek olarak ne düşünüyorsun ileride? Meslek olarak Havalimanında neredeyse bir uçak servisi Olmayı düşünüyorum. Pekala Ahmet sıra sende bakalım. Sen sor bakalım sorunu. İlk işim neydi? İlk işim çok can yakıcı bir işte bir kafede şey olarak başladım. Komi olarak işe başladım. Komili de bilen varsa buradan na nasıl saçma bana yani bayağı bir eziyorlar seni gerçekten. Ama değdi mi? Değdi. Çünkü şu anda baktığına göre yani o kafe sektörünün komple her şeyini biliyorum gerçekten şu anda. Ve bu beni mutlu ediyor şahsen. Evet. Şimdi sıra bende mi? Evet Ahmet, çok can yakıcı bir soru olabilir. Evet, bekliyorum. Gerçekten hiç birine aşık oldun mu? Birine aşık oldum. Ama lise zamanlarında oldum. O da çok, yani göz göze geliyorduk, böyle çok bakışıyorduk. Çünkü... Ah şu lise zamanları ya, ha. hadi bizi ya. Aynen. Yani göz göze geliyorduk, bir de çok değer verdiğim birisiydi. Ama o başkasına gitti. Yani yarı yolda bıraktı. Klasik ilişkiler diyelim buna? Aynen öyle. Evet, bir sonraki soruyu da alalım seni Ahmet'e. Hangi rengi seversin? Ya da ne tür renkten seversin? Abi benim rengim yok ya. Ben renk sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Renksizim ben. Ben hayatta siyah-biyaz yaşadığım için kanka. <gülüyor> Sadece siyah ve beyaz göreyim. Tabii rengi, en sevdiğim renk siyahtır ya. Başka ne olabilir ki? Şimdi Evet, Ahmet. Bir yere ücretsiz gitme bir hakkım var, bu herhangi bir ülke olur, evet. eğlence merkezi olur, evet. bu neresi olurdu, ücretsiz bir şekilde gidebiliyorsun? Ben Dominik'e gitmeyi düşünürdüm, çünkü evet. Dominik'te en azından yaşam mücadelesi veriyorsun. Yani bu İstanbul hayatı yetmiyormuş gibi Dominik'te yanmaya mı düşünüyorsun? <gülüyor> yani hemen hemen İstanbul'da hemen hemen biraz daha öğrenemiyorsun, en azından orada kendi çapında evet, bir şeyler yaparsın. Seni göndersek herhalde kara, kara bir şekilde geri alırız ya. <gülüyor> Kapkara gelirsin artık oradan. Evet. Bilemiyorum. Yani doğrudur. Neyse Ahmet hadis, bir sonra sonra geçelim. Sor bakalım soruna sıra sende. Soracağın soru ne bana? En çok sevdiğin şarkı hangisidir? Bu aralar dinlemiş olduğum mu? Evet. Asip şarkılarını çok seviyorum. Ve bir şarkısı var. Gerçi çok şarkısı var şu anda. Son çıkardığı şarkılar hepsi güzel. Ama en sevdiğim şarkısı Aspov'a gitmem gerek diye bir şarkısı var. Bu arada dinlemenizi tavsiye ediyorum. Beğenem beğenmeyem olur belki. Ama ben çok seviyorum. Evet bu kadar. Sevgilin var mı? Sevgilim yok. Olmasın da istemiyorum diyelim yani. Ama sevdiğim var mı dersen o da yok. <gülüyor> yani bir zamanlar Yani sevdiğim var mı var mı gerçekten bir zamanları vardı fakat olmadı her zaman yani bunda genelde her, yer, her yerde aynı olan bir şey bu. Olmasın da ya boşver ya böyle daha iyi ya. En sevdiğin yemek nedir Ahmet? En sevdiğim yemek makarna kanka. <gülüyor> Makarnadan vazgeçin mi? Salçalı mı peynirli mi zaten mi? <gülüyor> Şeyli kanka pastırma. Bu şey diyeyim ya üniversite zamanlarında falan üniversitede aynı şekilde oluyor ya. Öğrenci evlerini biliyorsundur yani üniversitede arkadaşlarım buradan Selam yollarım hepsine. Makarnayla beslenen, çetkolayla beslenenler. Aynen. Benim de bu arada yemeğim en sevdiğim yemek şey ya. Pilavla nohut ya. Hı. Çok güzel Pilav bence. ya. çok iyi baba. Gerçek. Evet Ahmet, yolla sorunu. Sorunu yolla gelsin. En çok ne yapmak isterdin? Ne olarak? İş hayatı. İş hayatında en çok ne yapmak istiyordum? Aynen. Ne alan söyleyeyim? YouTube, YouTube. Yani şu anda YouTube üzerine bayağı bir Önceden bir düşüncem vardı. Amacım böyle bir şey değildi. Yani bilgi videosu olsun, oyun videosu olsun. Aslında oyunla başlamayı düşünüyordum. Fakat sonradan aklımda bir şey takıldı. Vlogla devam etmeye düşünüyordum. Yani dünyayı gezmek istiyordum. Tanıtmak istiyordum etrafı. Fakat olur mu? Olur. Zamanla olur diye düşünüyorum. Umarım. Sadece destekleriniz lazım bana bu konuda. Umarım ilerleriz hızlı bir şekilde. Sonra imkanım varsa... Ülkenin dışına çıkmaya düşünüyorum, her tarafı gezmeye düşünüyorum, herkese tanıtmak istiyorum yani. Bu kadar. Ahmet, <gülüyor> evet, YouTube'a başlama muhabbeti nereden geliyor? YouTube'a başlama bu YouTube muhabbeti nereden geliyor? Baktım herkes yapıyor, dedim ben de bir karar verdim, dedim ben niye yapamıyorum, benim ne eksikliğim var diye. Öyle bir başladım, umarım bir zirveye ulaşırım. Ya Ahmet'e burada bir destek lazım kısa O da şu anda yeni bir başladı bu bu YouTube işine. Ben tabii bu ya, bu süreç içinde ona yardımcı olmayı düşünüyorum. Ahmet'i de Ahmet'in kanalına destek çıkmak isteyen aşağıdan yani yorumlara yazacağım. Oradan ister isteyen gidip abone olabilir. Umarım birbirimize destek çıkarız yani. Sorunu alalım. Tekrar tekrar yaptığın hata ne kanka? Çok güzel bir soru. Hata olarak herkesin genel bir hatası vardır diye düşünüyorum. Bu da güvenmek. Yani bu devirde gerçekten kimseye güvenilmez dediğimiz muhabbet gerçekten doğru ve bunu bir hata olarak görüyorum kendimde. O yüzden ve şöyle bir hatam daha var, kendimi hiç düşünmüyordum şu ana kadar ve bunu birinin sayesinde sonunda düşünmeye yani bir farkına vardım ve düşünmeye başladım kendimi ve bu şekilde kendimi mutlu ediyorum artık. Bu şekilde devam ederiz diye düşünüyorum artık ya. Evet Ahmet çok can yakıcı bir sorumuz daha var. Patlat bir sakız. Eskiden değer verdiğim bir insan. Çok değer veriyorsun işte, evet. Ve bir hata yüzünden gitti. Sen de bunu kabullenmeden falan muhabbeti var. Ve bir süre sonra zam, zaman geçmiş aradan ve o insan geri döndü. Onu affeder misin? Onu affeder miyim? Şöyle bir şey. Yani ne olur da affedersin, ne olmaz da affetmezsin yani. Bir... Onu söylesen bize. Eğer. Bana yamukluk yaparsa, arkadan bıçakladıysa ya da benim arkamdan konuşuyorsa Kesinlikle bana hiç affetmesin gelmesin. diyorsun yani. Kesin affetmem. Bana hiç gelmesin. Ben istemem yani. Bana uymaz. Çok doğru bir düşünce ya. Bir insana sorup da soramadığım bir şey var mı? Yani sormak isteyip de soramadığım bir şey. Evet. Çok şey var aslında ya. Biraz şey şöyle bir şey var. Çünkü bayağı bir çekingen bir insanım. Beni tanıyan tanır zaten pekingenim, asosyalim, öyle çok fazla bir arkadaşım yok çevremde yok, gerek de yok yani diye düşünüyorum yani 2-3 tane arkadaşım vardır, birisi Ahmet'te, birisi Emre'dir işte 2-3 kişi daha var, İsi, çok fazla isim vermeyeceğim bunlar zaten benim için çok değerli olan insanlar yani onun dışında başka kimsem yok yani eski olan arkadaş varsa da eskide kaldı yani çok Yani beni önemsemeyin, ben, ben de önemsemem yani benim için önemli olan bu bence çok güzel. Evet, tamam, şimdi sana soruyorum. Aynı, evet. aynı tarz sorudan bir şey soruyorum sana şu anda. Tabii. Arkadaşlık kelimesi sana ne ifade ediyor? Bir arkadaşta ne neler olmalı biz... sence? Bir arkadaşta neler olması lazım? Önce saygılı, dürüst olması lazım. Güvenmek Tabii. lazım, Tabii inanmak lazım. Aynı. Sonra beni yarı yolda bırakmayacak lazım. Yani arkadaşlık kelimesi bana o Senin arkanı kollayacak biri olması lazım. Aynen öyle. Çok güzel. Evet Ahmet. Tamam. Sura sen de bakalım, Sor bakalım soru. Evan Bey, ne tür hayvan seversin? Ya şimdi şöyle ben hayvanlara arasında seçim yapmam. Hayvanları hepsini gerçekten çok severim ki evde de iki tane, üç tane kedim var. Bir tane de köpeğim vardı daha önceden. Fakat bir ufak bir talihsizlik oldu. Köpeğimiz camdan düşmesiyle, bacağını kırmasıyla veterinere verip, verip bırakmak, orada bırakmak zorunda kaldık hayvanı. Ya şu anda iki tane kedim var evde mesela. Ve Dediğim gibi bütün hayvanları severim, sevmeyen zaten insan değildir diye düşünüyorum. Benim yorumum budur, kim ne derse desin. Ne de olsa onlar da bizim gibi... Tabii ki. Yani Canlı. hayvanlara zarar veren... Bu dünyada yer yok yani, ben, ben onu düşünüyorum. Abi evet, peki bana sordun hangi takımlısın diye, sen hangi takımlısın? Ben Beşiktaşlıyım. Evet. Çünkü Beşiktaşlı sevgidir, başkadır yani, kartal dedin mi? En sevdiğim hayvan bir de. Kartal dedim müsüsarsın. Yani öyle bir şey var bende. Evet, Beşiktaşlılar Çünkü... şu anda yoruma çöker. Gel. <gülüyor> Babamdan gelen bir Beşiktaşlılık mı? Kötü alışkanlığım nedir Eymen Bey? Kötü alışkanlığım sanmıyorum olduğunu bir nargilem var iç, içiyorum içiyorum olarak. Nargile de kötü alışkanlık olur mu bilmiyorum. Onun dışında başka bir şeyim yok yani. Sigaram zaten yok. Alkolüm zaten hiç yok. Yani güzel bir hayat şu şuanda aslında. Senin var mı kötü alışkanlığın? Araba var benim kötü alışkanlık? <gülüyor> şaka tabi. Aynen şaka tabi. Yani vurmalı, kırmalı, kafes dövüşü falan. Yani öyle bir şey olamaz tabi. Sigara ve nargile. Nargile içerim ama sigarada sigara yani. tütürürüm yani. Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Umarım. ]iniz. Eğlencelik, bilgi dolu bir video oldu. Yani bir, birbirimizi tanıdık falan burada. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşça